Yelkenli ve Motorlu Çift kanalımıza hoş geldiniz. Bir önceki bölümde, Bozburun limanına yanaşıp yiyecek ve su ikmali yapmış ve Kisel Adaya demirlemiştik. Eğer bu bölümü izlemediyseniz, ekranda belirlenen video karşısına tıklayın. Yeni bölümümüzde, Kisel Adasının muhteşem drone görüntüleri eşliğinde tavşanlar ve keçilerle adadaki hisar kalıntılarını ziyaret ediyoruz. Sonra da Bozburun körfezinde Zeytin Adası'na demirliyoruz. Bizi izledikten sonra kanalımıza abone olmayı, beğen tuşuna basmayı ve denizlerde doğaya ve diğer insanlara saygılı olmayı unutmayın. Şu anda bir dolma konusu gündemde. İşte maydanozlar mis gibi koktu. Güzel domates ve piperlik dolmalarımız mevcudiyetinde, mutfağımızda şenlenmekte hocam, doğru mu? O zaman afiyet olsun bize şimdiden. Bay bay. Hocam içi oluyor gibi malzemenin. Karik ne dersin? oluyor. Eline sağlık. Güzel koktu çünkü bir an pirinç falan koktu. Bol baharat. İyi hadi bakalım, eline sağlık. Hmm, dolmaya gelin. Ay buharlaştı. <gülüyor> Hammado Aynen. Oo, oh, dolma geldi. Keçilerimize mama geldi. Bakın nasıl da tanıyorlar ve gidiyorlar. Mama geldi. <gülüyor> Bakın nasıl bekliyorlar ya. Yani. Nerede? Notchiyo belgeseli başladı. Dişi tavşan çiftleşmekten kaçıyor. <gülüyor> Erkek tavşan pomponu beyaz olan kovalıyor. En sonunda cayda gibi galiba. Gün boyu ziyaretimize geliyorlar. İşte tavşan olsun, ne bileyim keçi olsun. Şimdi bu e, Körfez'de ünlü olan Bozburun Yat Kulübü'nün bir trimaranı var. E, çok hoş bir yelkenli. Tirmanan. Bu alet e, Dirmanaların, e, yani buradaki eski çok önemli denizcilerimizin e, Yağdiyar oğluna kalan oğlu da büyük denizcilerimizden. <gülüyor> Bakın şurada alet. Çok minnoş bir havada harika bir süratle gidiyor. Bu alet eğer e, hava esse, şu gördüğünüz motor yatların hepsini geçer yani. Şu an sürati altın at. 7 nat falan ama dediğim gibi hava estiği zaman 25 nata hemen çıkar bu alet yani. Hisar'a gidiyoruz. Hisar var burada. Hisar'ı cidiyoruz. Bakalım Hisar'ı. Tam şurada. Şurada. Doris'e orada. Koyumuz bu şekilde hocam. Evet çok güzel. Güzel. Hadi gezelim. Hadi gezelim. Burada şöyle gezeceğiz. Ortam oh, bu yani. Oof <gülüyor> inan. <sınav. gülüyor> fermanıldı. Değil mi? Evet. Ee, Hisar'a geldik. Sizce Burada neymiş? böyle bir borçumsu. Var. Burası deniz Burası da bizim adanın sonu ya yani bizim adaya burası. Şu şekilde gördüğünüz gibi bu tarafına da bağlı tekneler mevcut. İş taraf arkasında açık deniz gözüküyor seyir Bir yani coğrafyası zorlu şekilde. Evet daha geniş bir açı oldu şimdi. Bozburun neredeyse komple gözüküyor. Böyle bir havuz burası. Buradan da bayağı Bozburun merkez gözüküyor karşısı Şimdi gözükürüm bilmiyorum da orada bir. Çok güzel yıkıntı kalemsi şey var ama kamerayla çekemiyoruz onu maalesef. Geçen senelerde orada yürümüştük. Bu adanın ismini söylemiş miydik? Kiseli Ada ismi nereden geliyor hocam? Yani genelde kiseli, kiliselidir. Halk evet. arasında kiseli olmuştur. Burada kilise varmış demek ki. Bizans Varmıştı. kilisesi muhtemelen. Yıkılmıştır evet. kendisi. Aynen. Şu an objektifimize bir adet tavşan yakalandı. Kaçıyor hatta. Gel. Gel. Ne diyeceğiz tavşanı çağırırken? Gel bir, Gel bir diyeceğiz. Ha bak burada bak Bak burada bak. Allah seni. Salak. Kaçtı <gülüyor> Şimdi güneş batıyor. karşıda Ada Boğaz denilen yer. Ee, tam orayı çekemiyorum ama şöyle çekeyim size. Şöyle göstereyim. Zaten buradan girmiştik. Drone ile güzel çektim gerçi buraları evet. gösterim. Evet. Şimdi orada oyun oynuyor millet. Frisbee falan oynuyor. Gün batıyor. Ee, gördüğünüz gibi oradaki yapı biraz daha ortaya çıktı. İnsanlar takılıyor. Frisbee falan oynuyorlar. <gülüyor> Yürüyorlar, Yürüyorlar denizin üstünde. Çünkü orada sığlık var. Biz zararlı insanlardan değil. Onlar adına özür dilerim. Ay, karşılıklı adım Gördüm, gördüm. Bir tanesi kaldı öyle. <gülüyor> evet, şimdi... Kiseli Adadan ayrıldık, Kiseli Adayı arkamızda bıraktık. Bu gördüğünüz tam arkadaki lüks teknelerin olduğu yer. Şimdi burada bir tersane var. Bu arada şöyle Kosmovun adasından sonra kısmı. İşte kısmi evler. Bakın karşıda bir tersane var. Büyük burası. Yani işte teknelerin mesela kışlamayı soruyorsunuz ya mesela bakın kışlama burada yapılıyor. Gördüğünüz gibi bir sürü direk var. Yakından da çekerim. Yüzlerce tekne burada kışlıyor büyük küçük özellikle Bozburun'da büyük guletler ve Bozburun'da gulet yapımcılığı ünlüdür bu arada burada da bayağı bir gulet var yani sayı olarak oldukça çok çünkü mekanı burası mesela Marmaris'te vesairede tur yapıyorlar ondan sonra gelip buraya çekiliyor bunlar. Yeşilova Körfezi yani Bozburun Körfezi'ndeki gelme koyunu görüyorsunuz, Tersane ve çekek yerleri. Sahilden de buradan daha önceden Söğüt'e gitmiştik, araçla gidiliyor. Sahil yolu var şurada belki gözünüz görüyordur. Derinlik 20 metre falan var. Orada da ufak bir çekek yeri var. Artık Gelme koyunun tam dibine geldik. Evet, Gelme koyunun çıkışında artık Kiseli Ada sağımızda kaldı, Sancak'ta. Bakın şurası. Hemen şu Kızılada Kızılada'nın üstünde görünen yerlere de dat deniyor. Güzel bir bük varmış orada. İnce burun koyları tur tekneleriyle dolmuş kuletlerle. Şurada bize göre solda bir yer var. İnce burun koyları. Bir de hemen şu küçük burunun arkasında var. İnce burunun öteki koyu da şurası. Burası daha geniş ötekinden. Daha az derinlik var gibi. Bu ince burunu dönüp Söğüt tarafına geçeceğiz. Böylece Yeşilova yani Bozburun Körfezi'ni bitirmiş olacağız Güzel bir yer olunca trafik yoğun tabii ki gelen giden Arkadaki tekneler de gözüküyor. Bakın demirler direkleri çok komik. Bayağı büyük bir yer. Şöyle bir denizimiz var. Arkaya geçiliyor, yoğuşma gitti ya biraz önce geldiğimiz yerde bakın şuradan yürüyerek tık diye geçildi Şuradan da şu arkaya geçersin artık kaptan Evet evet değişik yani ya O kadar şey kalabayız ki <gülüyor> Size gösteremiyorum doğayı Çok güzel geçiyor ha, şuradan da bakın şuraya geçin Buraya tur teknelerinden önce gelsek güzel olur mu? Zeytinada, önündeki kayalıklardan anlayabiliriz. İnce burun burada kaldı. DAT BÜKÜ'ne bakıyoruz şimdi. Sadun Burun'un kitabında dün kaldığımız Kiseliada, tam şurada kaldık. Bu kitabı tavsiye ediyorum. Demir mutlaka bulunmalı. İstanbul'dan İskenderun'a kadar Bütün Kıyılarımız var Dalt geliyoruz Evet or orada işte, İlk rüzgar indiriyormuş orası Burası Kızılada arkadaşlar Ada burası da Kırmızı gerçekten de toprağı. Onun üzerine dat büküyor. Dat sakız ağacına deniyor bizim kaşta ama burada ne için kullanılmış bilmiyorum. Bakın şimdi bir saygısızlık örneği göstereceğim. Yani çok güzel bir koy girmek istiyoruz ama ne yapmışlar? Teknesi şöylemesine. Bakın ipi görüyor musunuz? Böyle yapıp burayı tamamen kapatmış, öldürmüş. Ben yani bu saygısızlıklara hiç gelemiyorum, çok sinir oluyorum. Biz de bu koydan faydalanmak istiyoruz. Teknesi bunu yapan. Bakın yani tamamen böyle kapattığı için hiçbir şekilde bu tarafa doğru giremiyoruz. Burası Zeytin Adam'ın üstündeki küçük koy. Bakın bu arkadaş da buradaki koyu kapatmış. Çok komik bir şey oldu, bir tane bot. Buraya dedi iki tane teknemiz gelecek dedi. Buraya yanaşmayın dedi şu arkadaş. O da komikti. Rezervasyon yapıyor. Önce biz geldik, biz demir atacağız dedik. Biraz böyle korktular şimdi. Komik oluyor biraz değil mi? Çok komik oluyor her şey. İnsanlarımız çok değişik değil mi kaptan? Aynen. Ne düşünüyorsun? Yani burası sanki babasının malı gibi düşünüyor herkes. Halbuki şey... Şey, şey otoparkta sen... gibi hissettim kendimi. Otoparka gidersin Aynen. ya Aynen. önce. Aynen. Çocuğu yollarsın. <gülüyor> Gelecek. <gülüyor> e, müfettiş Fahri Müfettiş nasıl trafikte Aynen. var? Bizi de yapabilirsiniz arkadaşlar. Biz seve seve size yardımcı oluruz. Siz her şey pek yetişemiyorsunuz. Zeytin Adayı'na yanaşıyoruz. Tamam. Bağlayabilir miyim? Bağlarım da. O kadar ip ve şey var mı? Şu anda bağlandık. Eda kıçtan bağladı bize. Gene keçi var. Her yerde keçi mevcut. Bu seyirimizde. Burası da keçi. Keçili çıktı. Eyvah eyvah. Eyva eyva. Ne ya? Şu saatte böyleyse sonra ne olacak? Evet demir atmıştır, ben şimdi demiri toplayıp. <gülüyor> Bu ne ya Adana merkez? Durum yok ya. Valla denizler bitmiş arkadaşlar. Bitmiş Söyleyeyim ya. durum felaket ya şu an. Kruluk magandalık alt sapa Yani ya yerimiz oluyor evet. ya koyu kaplamışlar baya. İşler acısı Benim halde yani. Özellikle bayramda daha da artıyor bu iş. Maalesef dört üzücü dört yani. Nasıl <gülüyor> <gülüyor> ya. Şimdi detaylı kamp yapacağım. <gülüyor> Çok hızlı gidebiliyor. Sıcak başına geçti bence. Vah vah. Şimdi saat gece 12'yi geçti. Saat 12'yi geçti gece. Bugün Happy kaçı? Ayın 31 Temmuz mu? E, Happy 2 diye bir motor yat. Adana Merkez diye müzik açtı. Gündüz de açmışlardı ama gece açmazlar diye hayal ediyorduk. Şu güzellikte. Şu an millet yıldızları falan izliyor. Afiyet olsun. Şükrederiz. Hangi adadın? bu kahvaltı acaba Zeytin Adası'nda Aslında Zeytin falan yok burada keçi var <gülüyor> çakma Zeytin Adası Çakmaz belki vardır Zeytin vardır. Adası var, <gülüyor> bak çabuk sana Hadi. oldu mu? Sularını da kontrol etsene oraya kadar gitmiş gel. Kolaysa. Tsunami <gülüyor> Evet Tsunami'nin ortasında kaldı Gün batımı muhteşem, gün batımı harika. Şimdi orada da Çeşitli turist eğlenceleri. <gülüyor> evet burası da böyle bir koycukmuş, Zeytin odası üstünde. Efendim? Ha evet dikkat et. Yakın zamanda birileri bir şey yapmış böyle değil mi? Ha, evet, bir yol var. Plaj mı yaptılar acaba ya da restoran bir şey yapmışlardır. Şey Ve varsa... sonra kapanmış belki. Evet, güzel bir ev de olabilirmiş. Belki de birinin ha, iki tarafa da bakıyor. Salkantılı işte açık olan. Ee, i̇şte kıçal atlarının durumu. Gördüğünüz gibi tüm koyu kaplamış halde. Ancak botla girip çıkılabiliyor. Botla bile yani ben küçük botla hani şunla motoru falan kaldırıp geçiyorum. Şurada suyun içinde var bir tane herhangi Gece bir işaretle yok. Evet şöyle işte. Gece o çok kötü takılır. Tabii canım direkt takılırsın. Karşıda Söğüt gözüküyor. Zeytin Adası'nın sonu Tehlike Şamandırası'nın orada balıklar çok tatlı atlıyordu de çok sivri bir kaya var <gülüyor> Ay balıklar ne tatlı atlıyor. Umarım görüyorsunuzdur Evet bak kayalar gözüküyor.